Mum sana <gülüyor> Hadi gidiyor musun <gülüyor> Ben seni çok seviyorum seni. Tarçını, tarçını. tarçını tamam tarçın size bak ya bak arkadaş geldi size. nasıl, salıyor, bak, Söyle, nasıl salıyor, Ben de tarçını severim tarçın. Anladım, çok güzel tarçın kedi elledim ilk defa hiç elime sürmedim kedi ilk defa elledim benim yani dış parazitlerini yapıyorlar ya hiç mi hiç, hiç bir şey kalmıyor hee hiç ellememiştim kedi aklım benim kedi suları basmıyor ilaçlıyorlar ben... bütün bitleri ölüp dökülüyor hee <gülüyor> yok bitli çindi ben ezelden ta çocukluğumda bile köyde bile ellememişim de kedi mikol mikyo mikyo mu koydun sen bunun adını <gülüyor> tercih bak poz ver ya iyi Sen boş yiyorsun? Seni yesin laaa! Kafesi var mı bunun? Kafesinde kalmış mı? Ayrıca kulaşıyor. Benim yanımda öyle. Kimi severse ketiler ne kadar akıllı biliyor musun? Hayvanlar ne kadar akıllı? Peçek var şeydi. Benim yatağın yanında hep yanında. Ya ne oluyor sana? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Ne? Ne? Beni kucak altıyı geçecek. Çekiyorum. Kucaklaşıyor yok Şuraya otur, üstünde uyur sattı. Heee! Eee! Kıcakla açtık be yumuşamadı. Tombul tombul patilerini yesin. Ben çok seviyorum. Pati, pati pati pati pati. Ana. <gülüyor> Nasıl gidiyor? Ne? Ne? Hadi bay bay. Samet gel Götüreyim mi? Götü, götü götü. Biz seversimiz geldi. Eda çok ağladı. Anne götüreyim, anne götüreyim. Anne götüreyim, anne götüreyim. Evet. Hop, ben bize şey yapalım. Gelir yine. Götünü sallıyor, sallıyor. Şangu teylesi güle geliyor. Götünü sallıyor, sallıyor. Ey <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım çıkardın. Sese bak ya. Dün bir geliyor ki. Peşinden baka kaldım. Sana şöyle de götünü. Sallıyor, sallıyor. Geldi. Girdi buraya. Ne yavru? Ben amşegül ablamda neyim valladi? Geliyorum. Teylesinin He. 얘기해 <목소리>